Herkese merhaba canlar dostlar ben Cem Kervan. Bu hafta Yol, Gerçek ve Hayat adlı bir deyişi paylaşmak istiyorum sizinle. İsa ne diyor? Yol, Gerçek ve Hayat benim diyor. Bana iman etmeden manevi baba Hakk'a ulaşmak imkansız. Evet bu sözden esinlenerek deyiş yazdım inşallah beğenirsiniz. Gerçek ve hayat sensin Sensiz Hak'a gelemeyiz Tarikat hakikat sensin hark the grem is Seni Duyan Duyar Tanıyan hakkı Tanır Sensiz hakkı Tanımayız Sensiz halkı tanımayız Aşık seni tanıyandır Seni görüp dokunandır. Kalbimizi yak ve yandır. Hakkı sevemeyiz Sensiz hakı sevemeyiz Kalbimi yak sen, meydet bu halime bak sen. Bak sende sende haktasın. Sensin. Sen ses hakik duyar mıyız? Sen ses Evet, aşık seni tanıyandır, seni görüp dokunandır. Kalbimizi yak ve yandır. Sensiz hakı sevemeyiz. Evet beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin. Abone olun, yorum yazın. Diğer canlarda paylaşın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, barışla kalın, esen kalın, hoşça kalın.